Koçluk deyince bunu birçok şeyle karıştırıyoruz galiba. Evet. My Life Danışmanlık ve Koçluk Merkezinde Koçluk hizmetinin içinde ne var? Yani ne tür bir Koçluk hizmetinin hizmeti içinde kişi ruhsalığı bozuk olmayan kişilerin normal kişisel gelişimine ihtiyaç Evet. Yani kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap arayan kariyer yolculuğunda profesyonel bir Danışmanın yanında olmasını isteyen kişilere biz rehberlik ediyoruz. Yani kişinin bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya kalem kalem yanında navigasyonluk yapıyoruz. Aynı zamanda ona balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyoruz. Mesela bunlar nelerdir? En popüler olanı biliyorsunuz yaşam koştuğu. Bir kişinin genel hayatındaki... Genel hayatının kuş bakışı bakıp hani mesela kariyerini ihmal etmişsin veya kendini fazla vakfetmişsin sadece eşinle mutlusun ama arkadaşlarını yok etmişsin gibi içgörüler ve farkındalıklar kazandırıyoruz kişiye. Yaşam koştuğu 12 seanslık genelde bir pakettir. Kişinin ilk seansında programı yapılır ve 12 hafta uygulanır bir anlaşma imzalanır. Aynı şekilde ona çok yakın olan ve popüler bir konu var yine. Öğrenci koştu. Aa, Öğrenci evet. koştu. Bugün de da, okullar evet, bugün ikinci de, tam yıl da, tatili bitti. E, o zaman Hazır. bir hemen hitap edelim. <gülüyor> evet. Yeni gerçekten... eğitim öğretim döneminde bütün öğrencilere e, sevgilerimizi gönderelim. Başarılı bir dönem olsun artık büyük tatile doğru. Evet doğru tam doğru da o noktada gerçekten evet. Evet. tüm öğretmenlerimize, velilere, okul yöneticilerine, medyaya... Ee, yeni e, bahar dönemi Eğitim öğretim dönemi Hayırlı olsun diliyorum Çünkü bu karneler evet. sadece öğrencinin değil yani bir karnedeki başarısızlığı veya başarıyı sadece öğrenciye atfetmek yanlış olur. O başarı varsa bütün ailenin kardeşlerin dahil katkısı vardır. Başarısızlık varsa herkes şapkasını önüne koyup ben bu kardeşime veya bu oğluma, bu öğrenciye ne gibi yanlışlar yaptım daha neler yapabilirim bir kurtuluş planı hazırlanabilir diyorum. Öğrenci koştuğunda böyle bir hizmet. Unik yaşından itibaren Hı. o yaşta başlanabiliyor. Evet, evet. Hatta Çok bir güzel. çocuk koştuğu programımız var o 7 yaşında başlıyor. Allah Allah. 7 yaşında başlıyor. Uyum sağlayabiliyorlar yani. Tabi onu birebir yapıyoruz. O yüzden Hı. rahat uyum sağlıyorlar. Bunu uzun uzun konuşalım evet. evet. Çocuk koştuğunda 7-12 yaş arası Oyunlarla daha çok çocuğun kendisiyle barışması, farkındalıkları, travmaları, sıkıntılarını görüyorsunuz. 12 yaştan itibaren de 12 seanslık bir program. Yani her hafta uygulanıyor yaklaşık 3 ay. Yetmezse tabii ki ilave. Hatta 2 yıl alanlar var. Yani ders çalışma, verimli ders çalışma, odaklanma sorunları, sosyal ortama uyum. Hangi derste hangi konuları eksik? Öğretmenleriyle uyumlu mu, iletişimi, güçlü mü? Ailede bir sıkıntı var mı? Aslında öğrenci koştuğunda öğrenci merkezli ama aileyi de okulu da hatta zaman zaman uzmanlarımız ve koçlarımız psikologlarımız okul psikoloğunu arayıp bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Evet. Çünkü bir yanlış olduğunda biz okulu hedef gösterdiğimizde okul aile çatışma içine girerse sıkıntı büyüyor ve çözülmez bir hale geliyor. Halbuki biz o programın garantörüyüz. Hem Anne babanın konuşmaları hem öğrencilerin düzgün ve kişiliğe saldırmadan konuşmalarını sağlıyoruz. Belki diyeceksiniz kişiliğe saldırma nedir? Ha, evet. İşte tabi bir sorun olduğunda eğer çok affedersiniz baba masaya vurup o gerizekalı öğretmenle gösterim günlüğü işte şöyle ya, derse ya, böyle ya. derse hani bunlar şu anda bile ağzımıza program Yapışmıyor, gereği aldığımız tabii. kelimeler. Derse ki hani temsilde hata olmasın o zaman çocuk da e, babasından rol model alıp e, yani i̇ş kişilere bilecektir. iş biliyor dediğiniz gibi kişiliğe saldırıyor olayı kaçırıyor. Zaten trafikteki bu kavgaların nedeni Sormayın. de bu. Sormayın. Neden, Trafikteki efendim? kavgalar, sokaklarda e, saygısızlıklar yani hepsi o ailede başlıyor. Ailede var, başlıyor. Mi? Onun için doğru eğitim ama ailenin yetmediği yerde siz devreye giriyorsunuz. Kesinlikle. Biz da, objektif bir evet. gözle bakıyoruz ve babaya diyoruz ki tamam sen e, işte 7 gün çalışıyorsun, e, Ekmek aslanın midesinden belki de ekmeği çıkarıp evet. getiriyorsun. Ama günde bir saat ya da yarım, yarım saat şu delikanlıya ya da şu kızımıza bütün telefonunu bırakarak gerekirse odasına misafir olarak göz göze diz dize sohbet etsen işte tam bu maddi kazanımların aynı zamanda manevi ve kişisel gelişim kazanımlarına dönüşecek diyoruz. Mutlu oluyor i̇şte ve yapıyor. İşte bütün mesele bu. Yani çocuğuyla diyalog kurması, konuşması, anne baba olmak demek çocuğu dünyaya getirip işte karnını doyurup okula yollamak, sıcak bir yuva vermek demek değil. O çocuğun tabii. ruhuyla da ilgilenmek, dünyasıyla da ilgilenmek. Tabii, tabii. yani buradan velilere evet. sesleniyorum, çocuk yakınlarına... Yani okulların ve üniversitelerin açıldığı şu günde Biyolojik baba ve anne ebeveyn olmakla birlikte Aynı zamanda manevi anne babalıklarını dediğiniz gibi ruhlarına dokunarak psikolojik anne babalıklarını pedagojik yani onlara rol model olacak şekilde örnek davranışlar sergilemek, öfkesini kontrol edebilmek, az önce de beyan ettiğiniz gibi sıcak bir diyalogla bir çay, bir çorba, bir sofra etrafında toplanabilmek, ona sarılmak, sevgisini göstermek, Zaten başarı geliyor. Tabii zaten aile olmanın özelliği bu. O zaman aile mefhumu ortadan kalkıyor. Aynı evde yaşayan diyalogsuz yabancılar tamam. gibi e, oluyor.